TalkBug, ekranı görmeseniz bile cihazınıza yardımcı olan bir ekran okuyucu hizmetidir. Sözlü geri bildirim, el hareketleriyle cihazları kontrol etme ve ekrandaki braille tahtası ile yazma yoluyla ekranda neler olduğunu net bir şekilde öğrenebilir ve cihazınıza daha iyi erişebilirsiniz. Android 11 TalkBug ile başlayarak Samsung'un önceden yüklenmiş. Ekran okuyucu hizmeti Voice Assistant, daha iyi bir deneyim sağlamak için TalkBack ile entegre edilmiştir. Birleşik TalkBack, TalkBack'in tek parmak hareketleriyle birlikte yalnızca çok parmaklı hareketler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Voice Assistant'ın hızlı menü ve daha fazlası gibi benzersiz özelliklerini de sağlar.